Her izleyenler Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben de Özlemel Ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda güncel çıkan girişimleri sizler paylaşacağız benim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı değerli yani izleyenler şöyle bir tanıyacak olursak. C Twitch Tarık Haber TV, Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Ok Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Edin Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram et Tarık Haber, Twitter, Et Tarık Haber 3, Reddit Grand Life 73 08, Youtube Tarık Haber TV, VG, Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla geldiniz. Diğer sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanecik olursak bir kolay da yayındayız. Bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. <gülüyor> of Canlı yayında yayındayız efendim Of Canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. ki kere yayında ise el dost halkek kanalımızın tarka verdiği yayın bizlere ulaşabilirsiniz karnım online like kanımız talk ulaşabilirsiniz, değerli izleyenler. Diyoruz efendim bir haberimize hoş geldiniz değerli izleyenler. Kılıçdaroğlu'ndan daha ta, tahsilliyim diyerek atay olmak istediğini açıkladı. Yavaş ve İmamoğlu içinse bakın ne dedi. Evet. O daha ta, tahsilliyim diye yazacağım dedi değerli ziyaretler. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimler için 14 Mayıs 2023'ü işaret etmesi siyaset gündemini hareketlendirdi. Erdoğan açıklamasının adından... Gözler altılı masaya çevrildi. En çok merak edilen konuların başında kim aday olacak sorusu geliyor. senin seçimin tartışmaları devam ederken Bolu Belediye Başkanı Tanrı Öçan'ın çıkışı ise dikkat çekti. Altılı masaya aday olmak için dilekçe yazacağını belirten Özcan, Kılıç Aron'dan daha tahsilliyim dedi. Ama haberi iletmemiz bunuruz. Arabalar. Kılıçdaroğlundan daha hassibiniz. Şey şeyim nasıl spiker? Aday olmak istiyorum diye dilekçe yazacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs 2023 ü işaret etmesi siyaset gündemini hareketlendirdi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler altılı masaya çevrildi. En çok merak edilen konuların başında kim aday olacak sorusu geliyor. Seçim tartışmaları devam ederken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çıkışı ise dikkat çekti. Altılı masaya aday olmak için dilekçe yazacağını belirten Özcan, Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim dedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, altılı masaya gönderme yaparak, "Açıklamazlarsa 2-3 güne kadar altılı masaya bir dilekçe yazıp ben aday olmak istiyorum" diyebilirim mesela ifadelerini kullandı. Başarı öyküsü bende var. Özcan, Karabük'te BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'nın sorularını cevaplayarak, kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olacak özgüvene ve başarı öyküsüne sahip olduğunu söyledi. Kendisine güvenen bir insan olduğunu, girdiği son beş seçimin hepsini kazandığını ifade eden Özcan, bazen başarı öyküsü diyor ya genel başkanımız, başarı öyküsü ise bu bende var. Devlet tecrübesi ise, 8 yıl milletvekili yaptık biz. Ben 1991'de üniversiteye girerken, Türkiye'nin altın çocuklarından biriydim. Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim. İçeride 300 insanlardan biriydim, yüksek lisansımı yapmışım. Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim, siyasi deneyimim onlardan az değil, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den de daha şeyim, yani ben niye yönetemeyeceğim bu ülkeyi? Bu kadar baskı altında Bolu Belediyesi'ni yönetiyorsan, alıp buraya getirdiysem Türkiye'yi niye yönetemeyeyim? Bir özgüven eksikliği var bizim buraların insanında. Yavaş ve İmamoğlu Açıklaması Mansur Bey çok severim, çok bilgili bir adam, çok iyi yönetir ama soruyorum Mansur Bey'in bana göre fazlalığı nedir? O İstanbul hukuk mezunu, o Beypazarı Belediye Başkanlığı yapmış, ben 8 yıl milletvekilliği yapmışım. Ben milletvekiliyken Ekrem Bey ilçe başkanıydı, Beylikdüzü ilçe başkanıydı. Bizim 10 sene önce bulunduğumuz görevlerdeydi. Ben milletvekiliyken Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. Ama çok başarılı bir insan, dedi. Ben aday olmak istiyorum, diyebilirim. Altınlı Masa'nın Cumhurbaşkanı kim olacak, sorusuna Özcan, bilmiyorum. Ha, sen seçim tarihini açıkla bir hafta içerisinde adayımızı açıklarız, demişlerdi. Açıklamazlarsa iki, üç güne kadar Altınlı Masa'ya bir dilekçe yazıp, ben aday olmak istiyorum, diyebilirim mesela. Aslında ben bu dilekçeyi niye yazmıyorum? Aklıma geldi, yarın yazayım ben, seçim tarihi de belli oldu diye cevap verdi. Altınlı masaya mı başvuracaksınız, soruna da Özcan, biz belirleyeceğiz diyorlar ne yapayım? Bir deneyeyim şansımı, dedi. Çetin Kaya'nın belki başka bir adayda çıkmaz demesi üzerine Özcan, Ekrem Bey müracaat edecek mi, etmeyecek mi ona da bir sorayım ifadesini kullandı. İha. Ana haber Mürtelimiz devam ediyor. Dersiz yerler. yaklaşık bir saattir bu yüz ve diğer haberimize geçiyoruz. net kaçtı karşı karşıya değerli izleyenler Ümraniye Spor Trabzonspor'u konuk ediyor ee, Zira Türkiye Kupası'nda Ümraniye Spor şu anda Trabzonspor'u konuk ediyor Zira Türkiye Kupası'nda Maç Ümraniye Belgeşehir Statımla oynanıyor. Maç Ümit Öztürk yönetiyor Maçta e, um Umut Nair 12. dakikada Golü kaydetti değerli izleyenler Ve şu an maç 1-0 önde Yör Ümrani üstünlüğünde. Dünyada gündem olmuştu. hackerlar 415 milyon dolar çaldı değerli izleyenler. Şimdi açıklama geldi. Korsanlar 415 milyon dolarlık kripto para çaldı dedi. Kripto para borsalarında yaşanan hareketli devam ediyor. Geçen sene önce yatırımcılarını um mutlu eden ardından yaşanan düşüşlü yatırımcıların hayal kırıklığına uğradan kripto paralarla ilgili bir gelişme daha yaşandı. İflas başvurusunda bulunan ve dünyada gündem olan kripto para borsası FTX, yaklaşık 415 milyon dolarlık kripto paranın bilgisayar korsanlarınca çalındığını duyurdu. İflas başvurusunda bulunan FTD'den çarpıcı açıklama, korsanlar 415 milyon dolarlık kripto para çaldı. Kripto para borsalarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Geçen sene önce yatırımcılarını mutlu eden ardından yaşanan düşüşle yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratan kripto paralarla ilgili bir gelişme daha yaşandı. İflas başvurusunda bulunan ve dünyada gündem olan kripto para borsası FTX yaklaşık 415 milyon dolarlık kripto paranın bilgisayar korsanlarınca çalındığını duyurdu. Geçtiğimiz yıllara damga vuran ve bir dönem birçok yatırımcının dikkatini çeken kripto para piyasasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Piyasaların düşüşüyle beraber çok sayıda kripto para borsası iflasını ilan etmişti. Bu da çok sayıda yatırımcıyı zarara uğratmıştı. Bunlardan biri de kripto para borsası FTX'ti. İflasını açıklayan FTX dünyada gündem olmuş ve CEO'su istifa etmişti. Bir açıklama daha yapan FTX kripto borsası yaklaşık 415 milyon dolarlık kripto paranın bilgisayar korsanlarınca çalındığını duyurdu. Açığın sebebi hakerler. FTX, şirketin iflas başvurusunda bulunmasından bu yana uluslararası kripto para borsasından yaklaşık 323 milyon dolar ve Amerika Birleşik Devletleri platformundan 90 milyon doların bilgisayar korsanları tarafından haklendiğini bildirdi. Şirketin 5 milyar doların üzerinde likit varlığının geri alındığını anımsatan FTX. Hem uluslararası hem de Amerika Birleşik Devletleri kripto para borsasında açığın devam ettiğini bildirdi ve açığın bir kısmını bilgisayar korsanlarınca çalınan tutara bağladı. İflasını duyurmuştu. 2020 Nikki'nin Kasım ayı başında likidite sıkıntıları yaşamaya başlayan FTX, 11 Kasım 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nde iflas sürecini başlatmış. Şirketin üst yöneticisi CEO Sam Bankman-Fried de istifa ettiği açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin suç duyurusunun ardından 12 Aralık 2022'de Bahamalar'da gözaltına alınan Bankman-Fried 3 Ocak'ta yapılan duruşmada kendisine yöneltilen dolandırıcılık suçlamalarını reddetmişti. Müşteri fonlarında yaklaşık 8 milyar dolarlık kayıp olduğu tahmin ediliyor. Anadolu Ajansı Tam ekran okuyucu hakkı Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saat bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ankara Kulüseli Hareketlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs çıkışına CHP Parti'nin ilk tepki geldi değerli yani izleyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'a çıkışına CHP ve İYİ Parti'nin e, ilk yorum geldiği Ankara'nın gündemi seçim tarihi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında seçim tarihi olarak 14 Mayıs işaret etmesinin ardından CHP ve ilk tepkiler de peş peşe geldi. CHP'de ilk açıklamayı kurup başkan vekili Engin Koç yaparken İyi Parti ise tepkiyi Meral verdi. Akşener sosyal medyadan paylaştık ilk kelimelik mesajında Mayıslar bizimdir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs çıkışına CHP ve İyi Parti'den ilk yorum. Ankara'nın gündemi seçim tarihi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından CHP ve İyi Parti'den ilk tepkilerde peş peşe geldi. CHP'de ilk açıklamayı Grup Başkanvekili Engin Özkoç yaparken İyi Parti'de ise ilk tepkiyi Meral Akşener verdi. Akşener sosyal medyadan paylaştığı iki kelimelik mesajında "Mayıslar bizimdir" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini açıkladığı bugünkü grup toplantısı sonrasında Ankara kulisleri hareketlendi. CHP ve İyi Parti'den açıklamalar peş peşe geldi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç karara itiraz ederek, seçimin Haziran'da olacağını demiştin, sözünü tutamadım. Biz altın Nisan'dan önce olacak her seçime evet diyeceğimizi söyledik. Bu tarihten sonrası senin koltuğun içindir, dedi. Akşener, Mayıslar bizimdir. İyi Parti'den ilk açıklamayı ise Genel Başkan Meral Akşener yaptı. Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çok kısa olan açıklamasında, Mayıslar bizimdir ifadesini kullandı. Ocak ayından sonra adayı açıklayacaklar. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Altırlı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin, biz bir takvim açıkladık. Ayın 30'unda tekrar bir araya gelecekler. Bir sunum gerçekleştirilecek. Ocak ayından sonra da adayı açıklayacaklar, dedi. CHP'li Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'nin seçimlerin zamanında yapılacağına ilişkin açıklamaları olduğunu hatırlatarak, AK Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim değil, tarih güncellemesi, diyor. Bir partinin sözcüsü böyle açıklama yapar, konuya böyle yaklaşırsa o partiden gerçekten ne beklenebilir? Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin söyledikleri neydi? Eski zamanlardaki gibi olmayacak, seçim tarihinde yapılacak. Haziranda. Peki, o tarihte mi yapılıyor? Hayır. Peki, bunun adı Erken Seçim değil mi? Hayır o tarihte yapılmıyor, bunun adı Erken Seçim değil diyorlar. Seçim tarihini güncellemişler. Erkeni almışlar ama adı Erken Seçim değil. O yüzden işler iyi gitmiyor. O yüzden Türkiye'nin itibarı, saygın bir yerde değil dedi. Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkoç, Millet İttifakı'nın adayının ne zaman açıklayacağına ilişkin, biz bir takvim açıkladık. Ayın 30, 16 6'lı masa tekrar bir araya gelecek. Bir sunum gerçekleştirilecek. Ocak ayından sonra da adayı açıklayacaklar, dedi. CHP'den Erdoğan'a 14 Mayıs yanıtı. Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesiyle ilgili de biz kararımızı net olarak açıkladık. 6 Nisan'dan önce olacak her seçime evet deriz, dedik. Şimdi onlar kendileri için bir seçim tarihi belirliyor. Nasıl çıkartmak istiyorlarsa öyle çıkartacaklar, diyerek yanıt verdi. Erdoğan ne demişti? Bugün ise AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs 1950 Menderes'in Yeter Söz Milletin çıkışını hatırlatarak, milletimiz 73 yıl sonra altı ve masaya aynı gün yeter diyecek ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu çıkışı seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı şeklinde yorumlandı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. <gülüyor> Kahve yine ya geoge şkentte şok geldi. Son 16 16 fa yeda. Detaylı izler. UEFA Başkanlıkta çeyrek finalisti Penaltı atayları Ankara vızı Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı penaltılarla 4-3 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdı Son dakika haberine göre Zira Türkiye Kupası son 16 turunda Ankara vızı ile Beşiktaş el ele mavtanına çıkışa karşı geldi. Oldukça hızlı başa mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikte geçilirken e, Uzatma dakikalarında da eşit bozulması. Penaltı vuruşlarında ise kazan 4-3'lük skorlu Ankara Vüce olurken başkentdeki bir adına çeyrek finali yazılmayı başardı. Beştaş ise Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti. İşleri tayinmiş. Son dakika başkentte çeyrek finalisti penaltılar belirledi. Ankara Gücü Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı penaltılarla 4-3 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Son dakika, zira Türkiye Kupası son 16 turunda Ankara Gücü ile Beşiktaş-Eryaman Stadyumunda karşı karşıya geldi. Oldukça hızlı başlayan mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle geçilirken, uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı. 6 vuruşlarında ise kazanan 4-3 lük skorla Ankara gücü olurken, Başkent ekibi adını çeyrek finale yazdırmayı başardı, Beşiktaş ise Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti. İşte detaylar. Son dakika, zira Türkiye Kupasında heyecan son 16 turu karşılaşmaları ile devam ediyor. Son 16 turunun sonucu en çok merak edilen eşleşmesinde başkent ekibe Ankara Gücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Eryaman stadyumunda oynanan karşılaşmada Barış Sak'a düdük çalarken, mücadelenin 90 dakikası 1, bir eşitlikle tamamlandı. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken, penaltı vuruşları sonucu kazanan Ankara Gücü oldu. Ankara gücünün golü karşılaşmanın henüz 12. dakikasında eden gelirken, Beşiktaş'ın golünü Cenk Tosun kaydetti. Bu skorun ardından penaltı vuruşlarına geçilirken, kazanan 4-3 lük skorla Ankara gücü oldu. Beşiktaş, zira Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Beşiktaş ise turnuvaya veda etti. Ankara gücünde sakatlık Ankara Gücü, Taylan Antalyalı Nihat Mujakic'in sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş ile oynayacakları Türkiye Kupası maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. Henüz 12. dakikaydı. Karşılıklı ataklarla başlayan mücadelenin 12. dakikasında Ankara Gücü Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. Şatsigiova nis kanattan ortaladı, arka direkte tek top atıldı, Aliso ve kale dibinde fileleri sarstı. İkinci gol şansı. Ev sahibi ekip Ankara gücü golün ardından yoğun baskısını sürdürürken, ön alan baskıyla topu alan Ankara gücünde Emre, ceza sahasına hareketlenen Zaidi düşündü. Top kaleci Mert'te kaldı. İlk yarıda tek gol. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Ankara gücünün üstünlüğü ile tamamlandı. Güneş'ten 2 değişiklik Beşiktaş'ın tecrübeli çalıştırıcısı Şenol-Güneş mücadelenin ikinci yarısına 2 iki değişiklikle başladı. İkinci devrede Nuko'da yerini Redmond'a, Emrecan ise Cenk Tosun'a bıraktı. 60'ta ortalık karıştı. Mülcan, 60. dakikasında karşılaşmanın hakemi Barış Saka, Mulekaya rakibine yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gösterirken, var kontrolü sonrası kart iptal edildi. Bu esnada tribünler oldukça gerilirken sahaya yabancı maddeler atıldı. Cenk beraberliği getirdi. Beşiktaş aradığı golü karşılaşmanın 77. dakikasında oyuna sonradan dahil olan Cenk Tosun ile buldu. Ankara Gücü turladı. Karşılaşmanın 90 dakikası bir, bir eşitlikte tamamlanırken, uzatmalarda aynı skorla tamamlandı. Seri penaltı vuruşlarında kazanan ise 4-3 lük skorla Ankara Gücü oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bütemiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İç amaçlar peşimden geldi dedi. Cinsiyet değiştirdiğini bilseydim dedi. Sır ölümle şok sözler geldi dedi. Değerli izleyenler. İç peşimden geldi. Trans bireyin sır ölümüne tutuklu sevilden şok sözler geldi. Cinsiyet değiştirdiğini bilseydim dedi. Kocaeli'deki trans birey, nefes Balkan'ın sır ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Beşinci kattan şüpheli bir şekilde düşüp yaşamını yitiren Balkan'ın tuklu sevgilisi ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeye şahıs nef nefesin cinsiyet değiştirdiğini bilseydi, muhatap olmayacağını söyledi. Tanıklar şahsın nefese şiddet uyguladığını belirtti. San nefesin uyuşturucu kullandığını olaydan iki gün önce evden ayrılacakken nefesin iç yamaçıyla peşinden girdiğini ve epek girdiğini anlattı. İlk çamaşırıyla peşimden geldi, trans bireyin sır ölümünde tutuklu sevgiliden çok sözler, cinsiyet değiştirdiğini bilseydim. hocaeli'deki elideki trans birey nefes Balkan'ın sır ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Beşinci kattan şüpheli şekilde düşüp yaşamını yitiren Balkan'ın tutuklu sevgilisi ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen şahıs, nefesin cinsiyet değiştirdiğini bilseydi muhatap olmayacağını söyledi. Tanıklar, şahsın nefese şiddet uyguladığını belirtti. Sanık, nefesin uyuşturucu kullandığını, olaydan iki gün önce evden ayrılacakken nefesin iç çamaçırıyla peşinden geldiğini ve eve girdiklerini anlattı. Trans birey nefes balkanın şüpheli ölümüyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kan donduran olay, 6 Ekim 2021 tarihinde Ömera Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelmişti. 28 yaşındaki trans birey Nefes Balkan, 33 yaşındaki sevgilisi TT ile tartıştığı sırada 5. katındaki pencereden şüpheli şekilde düşmüştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nefes Balkan'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli TT'yi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Korkunç olayla alakalı duruşmanın ilk celsesi Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık T.T.'nin sözleri şok etti. İşte detaylar. Cinsiyet değiştirdiğini bilseydim muhatap olmazdım. Duruşmaya tutuklu sanık T.T. tanıklar, taraf avukatları ve aileler katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen TT, bu kadar insan benim, Allah belamı versin diye toplanmışlar ancak benim suçla ilgim yoktur. Olay tarihinde nefeste kavga ettik birbirimize hakaret ettik, ancak onu ben öldürmedim. Sinirden elimi sehpaya vurdum ve elim kesilerek her yer kan oldu. Nefes kendini lavaboya kilitleyince hayatından endişe ederek kapıyı kırdım. Nefes uyuşturucu madde içiyor ve değişiyordu. Benimle birlikte kalmak istiyordu, korkuyordu. Zoraki bir şekilde son üç ay onunla kalıyordum. Nefesin cinsiyet değiştiğini bilmiyordum, bilseydim muhatap olmazdım. Bu olay hasbelkader benim başıma gelmiştir. Sabıkalı kişinin sebebiyle benim yaptığım düşüncesiyle hakkımda dava açılmıştır. Madem ben yaptım, neden olay yerinden kaçmadım? Kavga ederken nefes pencereye atlamak için yanaşmıştı, ben onu yakalayarak pencereden uzaklaştırdım. Zaten penceredeki DNA izi bana ait çıkmıştır. Daha sonra ben mutfağa su içmeye gittim. Arkam pencereye dönüktü. Mutfak doğru 4-5 adım attım. Nefese su getirmeye gidiyordum. Pencere açma sesini duydum. Dur nefes kendine gel demeye kalmadı. Nefes sağ ayağını pencereden uzattı ve yan olarak pencereden düştü. Korktum, pencereden baktığımda nefesi yerde gördüm. Yatak odasına koştum, ilk kaçmayı düşündüm ama salona giderek polisi aradım. Bu 15-20 saniyelik olaylardır. Aşağıya hiç inmedim, polisin gelmesini bekledim dedi. Yalın ayak ve çamaşırı ile peşinden geldi. Nefesin sürekli uyuşturucu içtiğini söyleyen sanık peyfe, olaydan iki gün önce eve geldiğinde ağzı burnu uyuşturucudan yamulmuştu. Nefes metanfetamin kullanıyordu, bu sebeple ona kızdım. Ben de esrar kullanırım ama nefesin metanfetamin kullanmamasını söylüyordum. Banyoya giriyor, 45 dakika çıkmıyordu. Kullanma uyuşturucuyu diye çıkıştığım için nefesle tartıştık. Eşyalarımı toplayıp evden ayrılmaya karar verdim, aşağıya kadar indim. Nefes de yalın ayak ve iç şamaşırıyla peşimden geldi, beni çekiştirerek eve götürdü. Rezil olmayalım diye eve geçtik. Olay tarihinde bir gece önce ise eve birisi geldi. Nefesin arkadaşının sevgilisiymiş. Evde kulaklığının olduğunu söyledi. Ben de gecenin bu saatinde kulaklık mı soruyorsun, diyerek yumruk attım, kaçtı gitti. Kapıyı kapattıktan sonra nefes bir arkadaşını aradı, senin manitanı tt darp etti diyerek kahkaha attı. Sabah kahvaltıda, gece gelen şahsı kendisi çağırdığına ve benim onu kıskanıp kıskanmadığımı öğrenmek için yaptığını söyledi. Olay tarihinin akşamında ise benim telefonuma bakarken, ismi olmayan Çağrı'yı göstererek, ''Bu benim arkadaşımın numarası sende ne işi var?'' diyerek kıskançlık kavgası çıkardı ve olay böyle başladı, diye konuştu. Altınların bu olayla ilgisi yok. Nefesi pencereden atmadığını dile getiren TT, ''Ben nefesi atmadım, ben de bir kız babasıyım.'' 20 yıl İstanbul'da yaşadım, yeni bir hayat için Kocaeli'ye geldim. Olayı olduğu gibi anlattım. Ben yapmış olsaydım başka bir şekilde olayı kurgulardım. Ortada bir mal mı veya paramı mı vardır, neden böyle bir şey yapayım? Nefesin altın ve ziynet eşyaları olduğundan haberim vardı. Bir gün önce altınlarını benim çantama koyarak kuyumcu kasasına götürmemi istemişti. Bu sebeple eşyaları çantamdaydı. Çantamdaki altınları ben almış olsam neden saklamadım? Altınların bu olayla ilgisi yoktur. Nefese evlenme vaadinde bulunmadım, şeklinde konuştu. Bana kızınızı her şeyiyle kabul ediyorum, evlenmeyi düşünüyorum, dedi. Sanıklı. Tan şikayetçi olan Maktun'un annesi Melahat Balkan ise, T.T. nefesin cinsiyet değiştirdiğini biliyordu. Hatta bana kızınızı her şeyiyle kabul ediyorum, evlenmeyi düşünüyorum dedi. San'ın cezalandırılmasını istiyorum, ifadelerini kullandı. Nefes ölmeden iki gün önce T.T. ayrılmak istedi. T Tanık olarak dinlenen Nefes'in ev arkadaşı Meyce, olaydan sonra T.T.'nin çantasında Nefes'in ziynet eşyası ve bir bıçak buldu. T.T. ile Nefes beş aydır beraberlerdi. Evin masraflarını ben ve Nefes karşılıyorduk. T.T. son bir ay her gün evde kalıyordu. Sanık birçok türde uyuşturucu madde kullanıyordu. Nefes, T.T. ile tanıştıktan sonra uyuşturucu kullanmaya başladı. Bildiğim kadarıyla uyuşturucuyu TT getiriyordu. Nefes ölmeden iki gün önce TT'den ayrılmak istedi. Olaydan iki gün önce TT eve uyuşturucu kullanıp gelmişti. Biz de evden çıkmak üzereydik. Ben bu haldeyken sen dışarı çıkamazsın diyerek eve kilitledi. Nefesin telefonunu aldı. Polisi çağıracağımızı söyleyince eşyalarını alıp evden ayrıldı ve bizi sizi yakacağım, evi yakacağım diye tehdit etti. O gün TT ile nefes ayrılığı şeklinde konuştu. Cinsiyet değiştirdiğini biliyordu. İfadesini sürdüren MC nefes TT nin iyiliğini düşünüyordu. Ete, nin şiddete meyilli olduğunu Nefes biliyordu ama onu düzeltmeye çalışıyordu. Kimlik ismi Nefes'ti ancak çevrede kumsal olarak da bilinirdi. ET Nefes'in cinsiyet değiştirdiğini biliyordu. ET'nin mavi kimlikli şahıslarla cinsel ilişkiye girdiği bizim çevre tarafından bilinirdi. Nefes, eskortluk yapıyordu. ET Nefes'in müşterisiydi bu şekilde tanıştılar. Nefes intihara meyilli değildi. Bir hafta sonra doğum günü vardı, ev almak için para biriktiriyordu. İntihara meyilli biri doğum günü hazırlığı yapmaz. Nefes'in 4 yıldır arkadaşıyım, zinet eşyalarını tehde, yeverniş olsaydı bilgim olurdu. Gece bize, ben amcamı öldürdüm, 10 yıl ceza yaptım diye bize söylüyordu dedi. rehin alındım polis çağır diye mesaj atmıştı. Nefes'in arkadaşı BO ise ifadesinde Nefes bana geç gece geç saatte rehin alındım polis çağır diye mesaj atmıştı. Ancak ben görmedim. Nece de aynı mesajı göndermiş. Nefes'le sabah buluştuk, Kolunda kesik vardı. Nefesi hastaneye götürdüm. Koluna dikiş atıldı. Nefes bana TT ile kavga ettiklerini söyledi. Olay sebebiyle o gece gidip otelde kalmıştı. TT ile bir daha görüşmeyeceğini söyledi ancak tekrardan görüştüğünü duydu. Nefes intihara meyilli birisi değildi, yine yaparken bile korkardı diye korktu. Arkadaşımı görmüş. YC'ye ise nefes 5 yıllık arkadaşım olur. PT'yi nefes ölmeden 5 ay öncesine kadar tanıyorum. Tegilisi olması sebebiyle tanışıyorum. Arkadaşımla nefesin evine girmiştik. Arkadaşım kulaklığını nefesin evinde unuttuğu için bana ulaşamayınca almaya gitmiş ancak PT arkadaşımı da ölmüş. Nefes beni arayıp söyledi, ancak dek "Min de, dediği gibi mutlu veya kahkaha atarak değil üzgün anlattı, şeklinde konuştu. Mahkeme heyetinin kararı Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. Duruşma sonrası Nefes Falka'nın ailesi, arkadaşları ve avukatlar açıklama yaptı. Adaletin yerini bulmasını isteyen anne Melahat Balkan, çok üzgünüm, kızım intihar edecek birisi değildi. Neşe doluydu, cana yakındı. Ölmeden bir hafta önceye kadar doğum gününü kutlama planları vardı, dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anaver bürtelimiz devam ediyor der dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. haberümüze keşiyoruz derdiyen yani hırsızları pişkin pişkinlikte sınır tanımadı işte görüntüler geldi değerliyen yani, pişkinlikte sınır tanımadı iki farklı benzin istasyondan para ödemeden kaçtılar Kaysiye'de çaldıkları otomobilbile iki, iki kez yakıt ücret ödemeden kaçan iki pişkin hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı rahatlıkları pestir ten birinin 5 farklı hırsızlık olayından 12 daha bir cezasıyla arandığı tespit edildi. 18 Ocak 2023 21:53 Son güncelleme 18 Ocak 2023 21:53 Takip et Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı oto hırsızlık birim amirliği ekipleri Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlık Evler Mahallesi'nde çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı. Şüpheliler yakalandı. Aracı çalan iki kişinin otomobil ile farklı akaryakıt istasyonlarından yakıt aldığını ve ücretini ödemeden kaçtığını tespit eden ekipler. Düzenledikleri operasyon ile şüpheli iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelilerden de e, 1005 farklı hırsızlık olayından 12 yıl hapis cezası ile arandığı belirlendi. Çalınan otomobil sahibine teslim edilirken, ele geçirilen iki plakaya da el konuldu. Gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Anahaber haber terimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kazaya davete çıkardı metrobüs çarpınca değerli izleyenler ter örgüleri aşıp yola atladı metrobüsün çarptığı genç hastaneye kaldırıldı. Avcılarda 100 karayolunu geçtikten sonra ter örgüleri açıp yola atlayan kişiye metrobüs çarptı. Yaralan genç hastaneye kaldırıldı gencin metrobüs yoluna neden atladı ise önlemeliyiz. 18 Ocak 2023 21:45 Son güncelleme 18 Ocak 2023 21:45 Tarih Olay 18 istiklalde meydana geldi. Adcı çekmeci yönüne giden metrobüs. Askerler yüz kare geçtikten sonra tel örgüleri aşıp yola atlayan kişiye çarptı. Hastaneye kaldırıldı. Aracın ön camı kırılırken savrularak yola düşen genç için ambulans çağrıldı. Kimi belirlenemeyen ve neden yola atladığı bilinmeyen genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Metrobüs seferleri bir süre aksayarak tek şeritten sağlanmaya çalışıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Resmi açıklama geldi El Nasser ile problem var denildi değerli izleyiciler. Hicamda Kant Abu bakar. transferi için resmi açıklama geldi. El Nasser ile problem var denildi. Süper Lig'de 12 Ocak itibariyle başlayan ara transfer döneminde çalışmalarına hız kesmeye devam eden Beşiktaş'ta gündem Van Kent bakar. Eski oyuncusunu tekrar kadrosuna katmak isteyen Siyah Beyazlar transferde sona yaklaşırken konuyla ilgili alakalı Beşiktaş kulübü Dernekte ve sosyal tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ali Bayrak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar. 18 Ocak 2023 18:39. Son güncelleme 18 Ocak 2023 18:39. Takip et. Beşiktaş'ın bir numaralı gündemi şüphesiz dince. Bu bakar. Bu trafiği yansıtıyordu Abu Bakara yönünde sosyal yadan da baskısını sürdürürken. Beşiktaş Cephesi'nden konuyla alaklı resmi açıklama geldi. Beşiktaş Kulübü Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Şankırı Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret ederek taraftarla bir araya geldi. Burada takımın gündemine dair açıklamalarda buluşan Bayrak. Bu bakar konusunda da taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama da bulundu. Tıp transferin bugün açıklanabileceğini belirten bayrak. Sona yaklaştık diyebilirim. Al-Nassır ile problemi var. Biz anlaştık aslında. Al-Nassır ile problemini çözdüğü zaman gelecek diye bekliyoruz. İfadesini kullandı. Abu Bakar'a güveniyoruz. Bu bakarın yaptığı işlerin ortada olduğunu dile getiren Bayrak. Beşiktaş'a verdiği hizmet ortada. Bizden sonra kaç paraya transfer olduğu ortada. Şu an alınan sırdan kaç para aldığı ortada. Bunların hepsi oyunuyla ilgili. Verilen bu ücretler performansı ile ilgili. Oyun diye konuştu. Deli Ali Sözleri Yıldız oyuncu Deli Ali'nin durumuna dair de konuşan bayrak. Sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi var. Ben Deli Ali'nin Ali çıkış yakalayacağına inanıyorum. 150 milyon avroyu görmüş adam. Son maçta genelde aslında. orada onun koşu. Pozisyon içerisindeki adam eksiltmesi var. Şu süre alın kakısı oldu maçta. Şu an rotasyon değil. Puana ihtiyacımız var. Rahat olduğumuz maçlarda futbolcularımızın hepsi süre alacaktır ama şu an 3 puan, 3 puan gitmemiz lazım. Futbolcularımıza devamlı transfer teklifleri geliyor ama faydalanacaklarımızı bırakmıyoruz zaten. Biz bu sene şampiyon olacağız inşallah. <gülüyor> Hedef o ifadelerini kullandı. Anaver bürtelimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer halde 10.000 çalışanı işten çıkaracak değerli izleyenler. 10.000 çalışanı işten çıkartacak. Microsoft'un binlerce çalışanı işten çıkartacağını dair dünya basında yer alan söylentiler doğru çıktı. ABD Teknoloji Şirketleri Microsoft, yılın 3. çeyreğinin sonuna kadar 10.000 çalışanı işten çıkartacağını duyurdu. Şirketin CEO'su Nedella, şirketin bu durumdan daha güçlü ve daha rekabetçi çıkaracağından emin olduğunu söyledi. 18 Ocak 2023 18:43. Son güncelleme 18 Ocak 2023 18:47. Takip et. Amerika Birleşik Devletleri teknoloji şirketlerinden Microsoft, yılın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar 10 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Microsoft Üst Yöneticisi, CEO Satya Nadella, Şirket çalışanlarıyla paylaştığı yazıda Önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini Müşteriler ve iş ortaklarıyla görüşmeler yaptığını aktardı Müşterilerin dijital harcamalarını optimize ettiğini belirten Nadella Ayrıca Dünyanın bazı bölgeleri resesyonda olduğu ve diğer bölgelerde resesyon beklediği için her sektördeki ve coğrafyadaki kuruluşların temkinli davrandığını görüyoruz. Değerlendirmesinde bulundu. Nadelda, şirketin bu durumdan daha güçlü ve daha rekabetçi çıkacağından emin olduğunu ancak bu gelişmeler doğrultusunda adımlar atılması gerektiğini kaydetti. 2023 Mali Yılı'nın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar, Microsoft'un maliyetlerini geliri ve müşteri talebiyle uyumlu hale getireceklerini aktaran Nadella, bu kapsamda 2023 Mali Yılı'nın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar 10 bin kişinin işine son verileceğini bildirdi. Nadella. Bu sayının Microsoft'un toplam çalışan sayısının %5.000'den daha azına denk geldiğini hatırlattı ve bazı alanlarda pozisyonları ortadan kaldırırken, önemli stratejik alanlarda işe alımlara devam edeceklerine vurgu yaptı. Microsoft'un işten çıkarmalara ilişkin açıklaması dün basında yer alan haberlerin ardından geldi. İngiliz SkyNest'de dün yer alan bir haberde Microsoft'un çalışanlarının yaklaşık %5.000'i işten çıkarmayı planladığı belirtilmişti. de şirketin 18 Ocak'ta bazı mühendislik birimlerinde işten çıkarmaya gitmeyi planladığını duyurmuştu. Anadolu Ajansı Ana haber bütüllerimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bugün videosunda bugün vahşet sokak ortasında öldürüldü. O anlar böyle görüntülerinde kameralarda Değer... kovalada köpeği tüfekle öldürdüğü anlar kameralara yansıdı. Bursa'nın negresinde sokak köpeği pombal tüfekli o A tarafından kovalandıktan sonra buralı bölündürüldü. Onlar güvenlik kamerasına ambayın yansıdı. 18 Ocak 2023 16:40 Son güncelleme 18 Ocak 2023 16:41 Takip et Olay, 13 Ocak'ta Kırsal Değdinler Mahallesi'nde meydana geldi. Ona, sokakta dolaşan köpeği. Henüz bilinmeyen nedenle elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Kaçan köpek. Başka sokağa girerken. Ona, tarafından hedef alınarak tüfekle vuruldu. Ve yaralı halde de kaçarken. A ise elindeki tüfeği omzuna koyarak uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kazıcı saniye saniye kaydedildi. Köpeğin öldüğü belirlenirken, jandarmada şüpheliği yakalamak için çalışma başlattı. D.H.A. haber süpültülerimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Ortayla o anlattı kadınlar sarayda tangayla geziyordu şıplak görünmekten dedi değerli izleyenler Usta ta, Tarihçi İlber Ortaylı Firavun tutan Hamun dönemini anlattı. Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çoblak görünmekten sıkıntıları yok dedi. Bölümünün üzerinde 3300 yıldan fazla zaman geçen Firavun tutan kral mezarında bulunan hazineleri İstanbul ziyaretçileri ağırlayacak. Serginin basın toplantısı tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımıyla yapıldı. Sergiyi gezen Ortaylı, Firavun döneminden bir heykeli göstererek bu ataların kıl ıı, Kılığı saraydaki kılık tanga ile geziyorlar. Afrika'nın kabileleri gibi çıplak ölümekten sakıntıları yok dedi. Sanat severleri Uni Expo İstanbul'da 20 Ocak'ta kapılarını açacak olan dünyanın en ünlü firavunu tutan kamunun hazinelerini konu alan serginin basın toplantısı. Tarihçi ve yazar pro, Dr. İlber Ortaylı'nın katılımıyla yapıldı. Medeniyet, Mezopotamya ile başlar. Mart sonuna kadar görülebilecek serginin basın ön izlemesine konuk konuşmacı olarak katılan Ortaylı. Medeniyetin sanıldığının aksine Yunan'la başlamadığını vurgulayarak. Ne olursak olalım. İstesek de istemesek de. Bilsek de bilmesek de hepimiz Mısırlıyız çünkü bu bir medeniyet meselesi. Medeniyet Yunan'la başlamıyor. Mezopotamya ile başlıyor ama galiba devamlılık ve tutarlılık açısında Nil Deltası'nın zenginliği böyle bir medeniyeti yaratmış. Mısır'dan bize ne falan denemez çünkü Mısır'la ilgili eserler. Topraklarımızda da var. Mısır'a. Mezopotamya'ya falan ilgi duymak demek. Osmanlı devrinde. Osman Hamdi Bey'in Mezopotamya'da. Dübnanda yaptığı kazılar. Bunu iyi bilmek zorundayız. Tamga ile geziyorlar. Sergiyi basın mensupları ile birlikte gezen ortaylı. Gördüğü bir heykeli göstererek. Bakın bu hatunların kılığı saraydaki kılık tangayla geziyorlar. Setriavret yerleri kapalı. Çok ilginç. Piravun nühalde? Bir garip şey bu böyle. Afrika'nın kabileleri gibi çıplak görünmekten. Resmedilmekten sıkıntıları yok. Dedi. Hazineleri günümüze kadar ulaşan tek piravun. Ortaylı. Mısır'daki kral mezarları olan Keoks, Kefren ve Mikerinos isimli üç büyük piramitteki mezarlardaki firavunlara ait eşyaların çalındığını, Tutankhamun'un yer altında bulunan mezarının mükemmel biçimde korunmuş olarak hazineleri günümüze ulaşan tek firavun olduğunu da ifade etti. Tutankhamun'un Mısır tarihinin sarsıntılı bir döneminde tahta geçtiğine dikkati çeken ortaydı, şu bilgileri verdi. Babası Akhenaton Mısır Yeni Dönem 18. Hanedanının bir firavunudu. Krallığının 6. yılında Mısır'ın, eski başkenti olan Tebi terk ederek bu Günter El Amarna olarak bilinen el değmemiş topraklara yeni bir başkent kurmaya karar verdi. Akhenaton Diğer tanrılara olan inancı yok etmek ve Atom dinini yerleştirmek için tapınaklardan diğer tanrıların isimlerini sildirdi. Tek tanrılı İbrani dinlerinin baştan sayılabilir. Bilinen en önemli eşlerinden biri de Mitanni Prensesi Nefertiti'ydi. Akhenaton tahttan indirildikten sonra onun oğullarından biri olan Tutankhamun 9 yaşında tahta geçti. Erken yaşta da öldü. Onun döneminde Mısır çok tanrılı eski diline geri döndü. Amon rahiplerine de itibarları iade edildi. Fakat şurası bir gerçektir ki Tutankhamun'un yerini. Yüzyılda mezarının bulunuşu ve Mısır medeniyetini aksettirişi dolayısıyla bizim en çok bildiğimiz Firavundur. Sergi hakkında M.Ö. 1332-1323 yıllarında hüküm sülen Firavun tutan kanun, Mısır'ın hanedanlığının sonlarında babası Firavun Akhenaton'un saltanatı sırasında doğdu. Tahta geçtiğinde 9 yaşında olan ve 19 yaşında hayatını kaybeden altın firavunun cesedi 70 günde mumyalanarak, Luxor'daki Krallar Vadisi'nde 69 numaralı mezarlığa alındı. İngiliz arkeolog ve Mısır bilimcisi Howard Carter'ın 1922'de Mısır'ın güneyinde yer alan Krallar Vadisi'nde keşfettiği tutan ait ihtişamlı hazine, dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Küçük firavunun hazineleri. Eski Mısır uygarlığı tarihinin birçok yönünün aydınlanmasını sağladı. Mezarında bulunan tüm eşyaları som altından yapıldığı için, altın kral olarak da anılan tutankhamun için düzenlenen sergide. Hazineden özel seçilen 409 eserin birebir replikaları bulunuyor. Sergide. Değerli taşlarla süslenmiş dünyaca ünlü altın ölüm maskesi. Üzerinde Mısır Tanrıçaları İssiz. Neftis. Mit ve serket tasvirlerinin bulunduğu tabut. Tabutun içindeki mumya. Altında yaldızlanmış ahşaptan yapılmış yatak. Savaş arabası. Tutan eşi kraliçe Ankhesenamun ile aşkını tasvir eden altın tahtı. Çocuk kralı Suaygır'a avlarken tasvir eden heykeller. Çeşitli mobilyalar. At arabası. Ok ve yay gibi silahlar. Anadolu'ya düşen bir meteordaki demirden yapıldığı için, uzaydan gelen hançer olarak adlandırılan silahı gibi ilginç eserler yer alıyor. Tutankhamun, Çocuk Kralın Hazineleri sergisi, 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. Biz de bu haberimizde haber.com haber bilgilerinin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemizde olan tarikhaber.com'a ve gelinize el alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak iyi akşamlar değiliz.